Merhabalar. 23 Ağustos 2019 günü e, Cuma gününün astrolojik gündemini paylaşacağım sizlerle. Evet e, güne Ay Boğa burcunun etkileriyle başlıyoruz. Ay Boğa burcunda biliyorsunuz biraz rahatlık seven, biraz güzelliklere düşkün bir yapıdadır ve Ay Boğa burcunda aslında güzel bir konumdadır arkadaşlar. Ay Boğa burcunda rahat eder. Ancak e, günün ilk saatlerinde özellikle öyle saatlerine kadar Ay ile Güneş arasındaki sert açı biraz e, otoritelerle patronlarla büyüklerle baba figürleri Ile hayatımızdaki erkek figürleriyle olan ilişkilerimize gerginlikler getirebilir. Ancak ayın Plütonla e, ile etkisi aslında e, bir dönüşüm evresinden geçtiğimiz ve Eylül ayına doğru geçerken dönüştüğümüzü dönüşümü artık başlattığımızı bizlere gösteriyor. Burada tabi ki ay ile güneş arasındaki sert açılar birkaç saat boyunca etkili olacak kısa sürede etkilerdir. Öğle saatlerinden itibaren güneşin Burç değiştirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Güneş aslan burcu transitini artık tamamlayacak ve başak burcu transitine başlayacak. Bütün başak burçlarının doğum günlerini kutluyorum ve artık sizin zamanınız geldi diyorum. Zaten Eylül ayı burç yorumlarında fazlasıyla bu duruma değinmiştim ve başak burcunda yeni ay videomda da yukarıya iliştiririm bu iki videonun linklerini. Bu videolarda başak burçları için çok fazlasıyla şeyler söyledim. Başak dönemi için haritasında başak burcu stelyuma bulunanlar için çok fazla şeylerden bahsettim. Dolayısıyla artık başak burçlarının zamanı diyoruz ve gün içerisinde güneşin burç değiştirmesiyle beraber artık o aslan burcunun vermiş olduğu parlama, ilgi odağı olma, Biraz daha egomuzun şişirilmesi gibi etkiler yavaşlayacak ve artık iş başa düşecek ve çalışacağız, e, emek vereceğiz ve sorgulayacağız. Bunun yanı sıra bol bol planlayacağız, bol bol eleştireceğiz ve şartların mükemmel olması için gereken neyse bunları yapmaya başlayacağız gün içerisinde. Tabii ki bu etkileri hemen hissetmeyeceğiz ama önümüzdeki bir aylık süreç için konuşuyorum bunları. Evet güneş burç değiştiriyor ve başak burcundaki ile kavuşum enerjisi içerisine giriyor Dolayısıyla yine birkaç gün evvel bahsettiğim gibi Venüs'ten enerjiler hakim e, Aşk e, konuları hal ön planda ikili ilişkiler Hayatımızdaki aşklar, ilişkilerin başlangıçları, bitimleri, duygular arasındaki çelişkiler bu süreçte fazlasıyla gündemde olacak. Özellikle Venüs'ün ve Güneş'in ayla yapmış olduğu sert açı bugün akşam saatlerine kadar ikili ilişkilerde biraz duygusal konularda gerginlikler yaratabilir. İkili ilişkilerde bazı duygusal sonlanmalar veya gerginlikler, kavgalar, tartışmalara yol açabilir. Özellikle partnerinizle olan ilişkilerinizde bir parça temkinli olmakta fayda var ama kişisel olarak gelişiminiz ve kişisel olarak dönüşümünüzde herhangi bir sıkıntı yok. İğme kazandınız ve yolunuza devam ediyorsunuz diyebilirim. Ağanın haritasında Boğa burcundaki Uranüs, Venüs ve Başak burcundaki Venüs ve Mars arasındaki iyicil etkileşimlerle beraber aslında bizi 30 Ağustos'taki yeni aya yaklaştırıyor. 30 Ağustos'ta bahsettiğimiz üzere çok güzel, çok iyicil etkiler var. Yukarıya iliştireceğim videonun linkini. Bu Uranüs'ün Venüs ve Mars'a gerçekleştirmiş olduğu açılar aslında gökyüzünü büyük üçgeni hazırlıyor diyebilirim. Akşam saatleri itibariyle Ay burç değiştirecek ve ikizler burcu tansına başlayacak. Dolayısıyla daha çok özellikle akşam saatlerinde değişken burçların yani ikizler, başak, yengeç, pardon çok özür dilerim. ikizler, başak, yay ve balık burçlarının hayatlarında daha belirgin değişimler olabilir. Özellikle mayıs ayının son 10 günü doğan ikizler burçları, şubat ayının ilk 10 günü doğan yani şubatın sonunda doğan ve bunun yanı sıra Ağustos ayının son 10 günü doğan ve Aralık ayının ilk günlerinde doğan yay burçlarını fazlasıyla etkiliyor olacak. Biraz ruh hallerinde değişiklikler yaşanabilir. Zaten değişken burçlar bu ruh değişikliklerine alışkındır diye düşünüyorum. Ay akşam saatlerine kadar Venüs ve Mars yapmış olduğu sert açıyı devam ettirecek ve sürdürecek. Dolayısıyla tartışmalar, biraz agresif enerjiler, özellikle ikili ilişkilerde duygular ve dengenin tam olarak tutturulamaması gibi zorluklar deneyimleyebiliriz. Biraz zorlayıcı bir gün olabilir. Biraz temkinli olmamız gereken bir gün. Özellikle hafta sonuna güzel bir giriş yapmak adına tartışmalara karşı biraz daha tedbirli ve dikkatli olmalıyız. Ancak 30 Ağustos'ta bizlere öyle güzel bir yeni ay bekliyor ki tüm bunları silip atacak arkadaşlar. Başak Burcu'nda yeni ay videomu izlemeyi unutmayın. Burçlara ilişkin yorumları da videoya iliştirdim. Evet Cuma gününün astrolojik gündemi bu şekilde. Umarım güzel bir Cuma geçirirsiniz ve mutlu bir hafta sonu geçirirsiniz akabinde. Danışmanlık almak isteyenler için Instagram'dan opikusastroloji adresinden dm yoluyla bana ulaşabilirler. Bunun yanı sıra evrenselkadimbilgiyet.gmail.com adresinden e-posta gönderebilirler. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda yorumlarda yeni video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.